Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Samsung Metin'den konuşmaya motorunun yeni yüksek kaliteli sesleri. Eski e, benim videolarını paylaştığım, örneklerini paylaştığım sesler değil arkadaşlar bunlar. Yeni üretilen sesler. Bu bölümde yani İnceleme videolarımızın bu bölümünde İngilizce olan yüksek kaliteli sesleri inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde Korece olan yüksek kaliteli seslere bakacağız. Bununla alakalı bir video yapmış mıydım? Tam hatırlayamadım ama Olsun bir şey olmaz. Ee, yapmışsam da şayet Boş yere iki videodan Pekalıyım. Ee, Pardon bir videodan iki tane yapmış olmam. Bu videoda da detaylı bir inceleme yaparım. O zaman ee, daha iyi olur. Hemen videomuza geçelim. Bunun için önce ben bir ses motoru değiştirerek Samsung metinden konuşmaya motorunu varsayılan TTS motoru olarak seçeyim. Sayfada gezinme, gezinme, ekranın başından başlayarak okun, sonraki öğeden başlayarak okun, son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kodla, son söylenen ifadeyi tekrar. konuşma dil, ekranı gizle, talkback ayarları, metin okuma ayarları, lan ulan ekranı, metin okuma, tercih edilen motor... Evet, şimdi Samsung metinden konuşmaya motoruma geçiş yapıyorum. Şimdi bu yüksek kalitedeki sesleri deneyebilmem için telefon dilini İngilizce yapmam gerekiyor. Ayarlar, yazılım güncel, genel yönetim. Evet. direkt. Boş ver, dökeyim Almanca, İspanyolca, İngilizce. Ne İngilizce. Berg bu buhramlara Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Finlandiya, Güney Afrika, Birleşik Amerika Birleşik Devletleri. Anne var, e Varsayılan yap diyerek telefonumuzun dilini Portrait. İngilizce yaptık. Dil. Evet hemen en yüksek kalitedeki seslerden biri konuşmaya başladı. LANGUAGE One home Search A power Never. Tek tek bakacağız bu seslere. Şimdi e, ilk konuşmaya başlayan sesten başlayalım bakmaya. Neden böyle bilmiyorum. Bu sentezleyiciler kesik kesik konuşuyor. Be last spoken phrase. Gerçi bizi ilgilendirmiyor. Sonuçta bizim işimize yaramıyor. Biz kullanmıyoruz. Text to Metinden sese bölümüne girelim. Device care. Text to Speech Preferred engine. Samsung to Speech Engine Settings. Samsung BTS Settings. Navigate up button out of list. Evet, Samsung metinden konuşmaya motoru ayarlarındayız. Şimdi e, ses seçimini yapalım. Lisa, L6 of 10 10. Not. 6 of 10. Ayarlarına girelim. English. Eğer bir dilde birden fazla ses yüklüyse o dilin sağ tarafında ayarlar menüsü olur ki bu ayarlar sesleri yönetmek için kullanılır. List. In list. Kadın sesi bu kompakt gibi olan düşük kaliteli ses. Lisa, bu yeni yüksek kaliteli ses. Julia, Şimdi buna bakalım. Sesler arasında biraz geç geçiş yapıyor. daha çok çalışmaları gerekiyor bu sesler üzerinde gerek samsung metinden konuşmaya motorunun stabilizasyonu gerekse seslerin konuşma tarzları olsun çok uğraşmaları lazım Ayrıca durduruldu hataları veriyor. Şimdi bu sentezleyiciye bakalım. Çok güzel. Konuşmayı kesti. Heh. Bir şey söyledi. Top back menu Evet yeniden konuşmaya başladı last Spoken Spell last Spoken phrase Repeat last Spoken phrase Spoken language Evet, metin okuma ayarlarına girelim. Diğer bir sentezleyiciye bakalım. United States, female in list, Lisa female. Checked Julia female, Stephanie female. Yine yavaş bir ses geçişi, sesler arasında yavaş bir geçiş. Checked radio button English, United States, talkback menu, navigation, from top read from next item copy last spoken phrase Spell last spoken phrase. Repeat last spoken phrase spoken language hide screen settings text to -speech settings system actions cancel button out of list İptal <gülüyor> ediyoruz. English, Ve buradaki son sentezle içimize bakıyoruz. John, male. Samsung TTS settings. Settings button. Checked radio button. English, United States. John, male. Talkback menu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 Hemen bu telefonun dilini Türkçe'ye çevirelim. Bu rezaletlere bir an önce son verelim. Kesik kesik konuşuyor. Bazen bir susuyor. Konuşmuyor. Bunları hangi enayi kullanır onu da bilmiyorum açıkçası. Software Accessibility. General Management. Genel Yönetim. General Management. Language English United States. Language English United States. Bu arada. Ben bu sentezleyicileri telefonda tutmayacağım arkadaşlar. Tanıtımını yaptım. Ve videoyu YouTube'a yayınlar yayınlamaz. Bu sentezleyicilerin hepsini kaldıracağım buradan. Evet. Şimdi dil ayarımızın Türkçe olmasını bekliyoruz. Evet. Dil ayarımız Türkçe oldu. Genel yönetici. Juan Juan'a ayar 2 Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bu arada Kardeşim bir YouTube kanalı açtı ve o kanalda siyah pembe ve bts gibi grupların e, bilgileri paylaşılıyor o gruplarla alakalı e, bilgiler haberler falan paylaşılıyor e, ilgilenen olursa kardeşimin kanalına da abone olabilir e, bu videonun Kart kısmına ve ayrıca ekranın sağ üst köşesine bunu e, bırakacağım. Ekranın sağ üst köşesine bırakamazsam kart olarak mutlaka bırakacağım. Hmm, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Kardeşimin kanalına da abone olursanız hem kardeşimi hem beni memnun etmiş olursunuz.